arkadaşlar Merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladığı TTAT geometri soru Bankası kitabındaki doğru açı konusundaki açı çeşitlerinin kazanın testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 8x artı 41 tam açıysa hemen 8x artı 40'ın tam açı olduğunu gösterelim. 360 derece Böylelikle 8x eşittir 320 çıkar ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 40 derece buluruz. Sonra 4 y eksi 21 doğru açı. Yani 4y eksi 20 de eşittir. Doğru açı da 180 dereceydi. 4y eşittir 200 çıkar. Ve y'yi de böylelikle kaç buluruz? 50 derece olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? X artı y isteniyor. X artı y 40 artı 50'den kaç çıktı? 90 derece çıktı. 90 derece de nedir? Bir dik açıdır. Dolayısıyla birinci soru C oldu. Geldik 2'ye. Şimdi burası 60 derece verilmiş ve şu açılar da birbirine eşit verilmiş. O zaman bu açılara ben bir a a a diyecek olursam. Toplamda 3A artı 60 eşittir. Nedir? Bunlar doğrusal olduğuna göre A, O, E doğrusal demiş. 180 derece olmak zorunda doğru açıdan dolayı. E burası 180 derece ise 3A eşittir 120 olur. A'yı da böylelikle 40 derece olarak buluruz. A bizden ne isteniyor? BOD açısı isteniyor. Hocam BOD açısı neresi? Burası yani 60 artı A isteniyor bizden. O da 60 artı 40'tan kaç derece çıkar? 100 derece çıkar. Evet ikinci soru Cihan oldu geldik 3'e. Ne demiş burada açı ortaylardan bahsetmiş. AOB'nin açı ortayı hemen AOB'nin açı ortayını çiziyorum. 30'un açı ortayı olacak. Burası kaç olacak? 15, 15 olacak. Sonra AOC'nin açı ortayı demiş. Sakın şunu yapma hocam 80'in açı ortayı. Değil dikkat. AOC'nin yani 80 artı 30'un yani 110 derecenin açı ortayı. Hop, şöyle 110 derecenin açı ortayı. Hocam şurası ve şuradaki açı birbirine eşit olacak. 112 eş parçaya böleceğiz ya. 55 derece 55 derece yapar. 80'i buradaysa buraya kaç kaldı? 25 kaldı. Bu açı ortaylar arasındaki açı isteniyor bizden. Yani şuradaki açı isteniyor. 15 artı 25'ten cevapta kaç yapar? 40 derece yapar. Yani cevap akçay 3. soruda. Geldik 4'e. Evet mavi renkli 4 çubuk. 1 ve 4. 1 ve 4. çubuklar doğrusal olacak şekilde şu ve şu doğrusalmış. Birleştirerek böyle sabitlenmiş. Bu çubukların arasında oluşan açılardan ikisinin ölçüsü 60 ve 70 derece verilmiş. Buna göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi herhangi iki çubuğun oluşturduğu açılardan ölçülerinden birisi olamaz diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya bir A açısı diyelim. 60 artı A artı 70'in eşittir 180 olması lazım. A da buradan kaç çıkar 60 artı 70 130 çıkar 50 derece çıkar. Evet herhangi iki çubuk arasındaki açı 50 derece olabilir mi? Olabilir. 110'a bakalım. 110. Hocam burası 110. 110 derecede olabilir. 240 derece. 240 derecenin 360'a tamamlayanına bakalım. Nedir? 120. 120 derece var mı? Var. Bak nerede? Şurada. Hocam burada kaç 120 derece? Herhangi iki çubuk arasında kaçı? Yani şurada kaçı? 240 derece olabilir. Hemen 360'a tamamlayanını düşündük. Bakın. Güzel bir soru. 280'e bakalım. 280'de kaç yapıyor arkadaşım? 80 derece yapıyor. Hocam 80 derece şekilde var mı? Yok herhangi iki çubuk arasında da yok. O zaman cevap denizli ama 310'a da bakalım. 310 dediğim şeye tamamlayan 360'a tamamlayan 50 derece. Hocam bak 50 derece burası ama açı bir 2 ile 3 arasındaki açı aynı zamanda 310 derecede olabilir mi? Olabilir. Yani dördüncü soru denizli çıktı. Güzel bir soru. Şöyle hoş bir soru olmuş. Geldik 5'e. Şekilde aynı renkte gösterilen ışınlar birbirine diktir. Yani kırmızılar birbirine dik, maviler birbirine dik ve siyahlar da birbirine dik olacak. Siyahlar da şöyle ve şöyle 90 derece olacak. Açılar burada ya açıların olduğu yere yoğunlaşalım. Çünkü bilinenden bilinmeyene gitmek en mantıklı. Hocam şuraya bakacak olursak 30 burada 20 burada 50. E şu siyahlar 90 olacağına göre 50'yi 90'a tamamlayan açı kaç derecedir? 40 derecedir. A, Şimdi 40 ile 30 bak 2 kırmızı. 40 30 daha 70 o zaman buraya kaç derece kaldı? 20 derece kaldı 90'a tamamlayan. Şuradaki açı şu kırmızıdan dolayı. Kırmızılar arasındaki açıdan dolayı. Sonra ne kaldı arkadaşım? X kaldı. E X'e de ben bakabilirim. Şuradaki mavi açıya bakacak olursak. 30 artı 20 artı X'in de 90 derece yapması lazım. Şu X'i 50 ise X'i de kaç derece buluruz? 40 derece olarak buluruz. Yani 5. soru denizli oldu. Geldik 6. soruya. Şekilde bir açı ölçerinin iç dairesi üzerindeki açı değerleri siyah renkli. Dış dairesi üzerindeki açı renkleri de pembe renkli gösterilmiştir. Bak içerisi buradan sıfırdan başlamış böyle 180'e gitmiş. Dışarısı da buradan sıfırdan başlamış böyle gitmiş. Şimdi dikkat edin buraya. Burada dışarısına bakacak olursak. Şuradaki açı. Hocam 140 la kaç arası? 180 derece arası. Kaç dereceyi gösterir bana? 180'den 140'ı çıkarttığım zaman 40 dereceyi gösterir. Yani şuradaki açıyı. Açı ölçerde 40 derece olarak buluruz. Hocam siyahlara bakacak olursak 180 ile 120 derece arasında 60 derece var. E o zaman burası da kaç derece olur? 60 derece olur. Yani açı ölçerde kullanmayı öğreten güzel bir soru aslında. Buradaki açılardan dolayı buradaki açıları yazabiliyoruz. AOB açısı isteniyor bizden. Yani alfa artı 60 artı 40 da böylelikle 180 derece olacağından alfayı da böylelikle ne buluruz? 180 eksi 100'den 80 derece olarak buluruz. Yani 6. soru böylelikle C han çıktığı. Ve burayı bitirdik. Yani kazanın testini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda tümler ve bütünler açıların sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.